Mescid-i Aksa'ya yapılan Sarıldır'ı sonrasında İsrail semaları karışmış durumda. Bir taraftan Hamas Gazze şeridinden roketler atıyor. Bu roketleri de İsrail elindeki Iron Dome demir kubbe sistemiyle önlemeye çalışıyor. İsrail'in yaptığı açıklamalarda bugüne kadar 1500'e yakın roketin Gazze şeridinden İsrail'e atıldığı yönünde ve bu roketlerin de İsrail'in iddiası %85-90'ının vurulduğu yönünde. Peki demir kubbe sistemi İsrail'in anlattığı gibi çok başarılı bir sistem mi? Bu sistem nasıl çalışıyor ve bu sistemin kara delikleri var mı? İsterseniz bu videomuzda demir kubbeyi birlikte inceleyelim. Neden geliştirildi? Hangi sistemler üzerinden çalışıyor ve ne tür füze kullanıyor? Son siper savaşı 1. Dünya Savaşı'ndaydı ve her iki taraf için çok önemli psikolojik silahların başında da topçular geliyordu. Top atışlarının sürekli yapılması karşı tarafın moralman e, kendini kötü hissetmesini sağlarken bir yandan da adeta e, her iki taraf için siperden askerler kafalarını bile çıkarmakta güçlük çekiyordu. Günümüzde ise gelişen teknoloji, değişen savaş doktrinleri Olayı farklı bir boyuta taşımış durumda. 1982 yılında Suriye ve İsrail arasında çok ciddi bir çatışma olmuştu ve İsrail Golan tepelerini işgal etmişti. Bu çatışma sırasında İsrail Hava Kuvvetleri bölgede Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait 82 uçak ve helikopteri vurarak tamamen hava üstünlüğünü ele geçirmişti. 1982'den sonra konseptler yavaş yavaş Arap tarafında değişmeye başladı. Başta Suriye olmak üzere çok ciddi olarak hava savunma sistemlerine yatırım yapmaya başladılar. Ve hem saldırı hem savunma sistemlerinde ana silahları roketler olmaya başladı. İsrail de buna karşı çeşitli önlemler almaya başladı. Ama olayın bir farklı boyuta gitmesi ise 2002 yılında gerçekleşti. Malum İsrail içerisindeki Filistinlerin durumu, İsrail'in işgal ettiği topraklar var ve Filistinlilerin de bu işgale karşı koydukları bazı hareketler var. 2002 yılında Gazze şeridinde önemli bir silah geliştirildi. Hamas, Kassım olarak adlandırılan bir füze yapmaya başlamıştı. Bu füzenin aslında yapımı çok basitti. Çelik bir boruyun üzerine konulan yaklaşık 5 kilogramlık bir savaş başlığı ve bu füzelerde çok basit hazırlanan Demir'de kaynakçılığın birkaç boruyu kaynaklamasıyla birlikte oluşturulan rampalardan atılıyordu. Bu füzeler oldukça kısa menzilliydi ve fırlatıldıktan sonra yaklaşık 5 kilometre ileride bir noktaya düşüyordu. Ve bu 5 kilometreyi saniyeler içerisinde aldığı için de İsrail tarafından tespit edilmesi çok zordu. Bu füzelerle birlikte Hamas havan atışları da yapıyordu. Ve elindeki çok sayıda mühimmatla birlikte İsrailler için zorlu günler yaşanıyordu. İsrail hemen bu füzelerin havan atışlarının nasıl tespit edilebileceği konusunda bazı çalışmalar yapmaya başladı. O yıllardan bu yana zaten gelişmiş radar sistemiyle bu atışlar tespit ediliyordu. Ama önlemek için elde çok hızlı hareket edebilen yüksek manevra kabiliyetine sahip füzeler gerekiyordu. 2006'da Iron Dawn olarak adlandırılan demir kubbe çalışmaları resmi olarak başlatıldı. Bu konuyla da ilgili İsrail'in önde gelen savunma şirketlerinden Rafel ve İsrail Havacılık Endüstrisi, İsrail Aerospace Industries, IAI şirketi görevlendirdi. İsrailler her zaman oldukları gibi, yaptıkları gibi bu sistemi geliştirilirken de radar sistemi, ve füze sistemi konusunda Amerikan Raytheon'dan büyük destek aldı. Raytheon biliyorsunuz herkesin neredeyse çok yakından tanıdığı 1991'deki 1. Körfez Savaşı ile ortaya çıkan Patriot Hava Savunma Sistemi'nin de aynı zamanda yapımcısı. Şimdi İsrail bir sistem üzerinden bu atışları takip etmek hızlı bir şekilde gerekirse de otonom yani bir yerden onay almadan o sistemi vuracak olan demir kubbe sistemini geliştirmeye başladı. Sistem için mevcut geliştirilmiş teknolojiler üzerinden ilerlenmeye başladı. Örneğin kullanılacak füze için normalde İsrail'in uçaklar için yaptığı hava hava atışlarını gerçekleştirilen piton füzesi seçildi. Bu füzenin 3 metre uzunluğunda yaklaşık 40 kilogram ağırlığında bir modeli yapıldı. Bu modele de Tamir adı verildi. Tamir sistemi için bir roket lançeri hazırlandı. Her lançerede 20 adet füze konulmasına karar verildi. Iron Dawn sisteminin ana yapısını ise ELM-2084 tipi AESA radarı oluşturuyor. AESA radar Türkçe açılımı aktif elektronik taramalı dizine sahip çok gelişmiş bir radar sistemi. Bu radar sistemi çok güçlü ve bölgeyi sürekli tarayarak atışları takip ediyor. Burada dair sistemi hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz günlerde Tolga Özbek.com sitemizde de haberini yapmıştık. İsrail askerlerinde kanser oranının artmasıyla da gündeme gelmişti. Yaklaşık 5 yıl süren ve 200 milyon doların harcandığı projede ilk sistem 2011 yılında İsrail savunma güçlerine teslim edildi. Ve hemen de denemeler yapılmaya başlandı. Sınıra çok yakın bölgelere konuşlandırılan Demir kubbe sistemi özellikle işte Gazze'den açılan roketleri kısa süre içerisinde tespit edebiliyor ve attığı Tamir füzesiyle bu füzeleri vurabiliyordu. Tamir füzesi ilk fırlatmada aktif radar güdümüyle ilerlemeye başlıyor. Füzeye yani hedefine yaklaştığı zaman Kızıl Ötesi güdüm sistemiyle füzeyi vuruyordu. Burada ya direkt vuruş gerçekleştiriyordu ıskaladığı zaman ise şaraplar etkisiyle yani savaş başlığının şaraplar etkisiyle geniş alanda füzeye veya havan atışı, havan mermisine denk gelerek karşı tarafın atışı etkisiz hale getiriliyordu. Ancak bu anlattığım sistem tabii ki birçok e, gelişmiş radar sistemi, yeni nesil füze sistemleriyle hiç de ucuz bir sistem değil. Atılan füzenin açık kaynaklara göre maliyeti tek bir füzenin, 40 ila 50 bin dolar arasında değişmesi dikkat çekiyor. Yani karşı taraftan Hamas örneğin bugüne kadar 1500 füze atışı gerçekleştirilmiş, bunlar için harcanan para çok ciddi miktarda bir para. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri bu hava savunma konusunda da İsrail'i sürekli destekliyor. Her yıl ortalama 700 milyon dolarlık sistem yatırımı bu. Demir kubbe sistemine direkt Amerika'dan veriliyor. Çünkü biraz önce de belirttiğim gibi her atılan füzenin 40-50 bin dolar deseniz buradaki sistemin idamesi, işte askeri, atılan füzesi, toplam maliyetleri gerçekten İsrail için çok önemli bir yakın oluşturuyor. Tabi bu Iron Dome anlatıyoruz ama Iron Dome yani demir kubbe sisteminin menzili 4 kilometreden başlayıp 70 kilometreye kadar çıkıyor. 70 kilometrenin üzerinde ise daha farklı bir sistem devreye giriyor. Bu sistemin adı Davut Sapan'a. Bu sistemin menzili de 70 ila 300 kilometre üzerinde. 300 kilometrenin üzerinde ise Arrow 2 olarak adlandırılan başka bir sistem geliyor. 300 ila 2000 kilometre menzilli hava savunma sisteminde ise Arrow 3 sistemi karşı tedbir olarak kullanılıyor. Gördüğünüz gibi hava savunma sistemi hiçbir zaman tek bir füze, tek bir sistemden oluşmuyor. Alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa, kısa menzil, orta ve uzun menzil gibi farklı farklı sistemler kullanılıyor. İrtifa ve menzil uzadıkça kullanılan füzenin yapısı değişiyor. Radarlar farklı çalışıyor. Ve önemli olan burada karşı taraf herhangi bir şekilde bir füze atışı yaptığı zaman bunun... Erken bir şekilde tespit edilmesi ve gerekli karşı atışın yapılabilmesi. Şimdi bakıyorsunuz demir kubbe sisteminde birçok sistem mobil. İsrail'in bir ana radar sistemleri var. Bir de bu bataryalarla birlikte çalışan stratejik noktalara yerleştirilmiş bataryaların kullandığı ayrı bir ISR aralar sistemi yer alıyor. Bu radar sistemleriyle sürekli yer değişimi yapılıyor ve bölge kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ve tabii ki karşılığında da Hamas yaptığı hamlelerle İsraillerle adeta oynuyor. Farklı yerlerden çok sayıda füzeyi bir aynı anda attığı zaman e, burada demir kubbe sisteminde bazı problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani işte 20 adetlik bataryada 21. karşı taraftan füze geldiği zaman batarya e, susabiliyor veya tekrar ikmal edilmesi için belirli bir süre kaybı yaşanıyor. Bunlarla ilgili tabii ki füzelerin çok pahalı olması, atış kontrolü sırasında bazı hesaplamalar yapılıyor. Örneğin roket boş bir yere düşecekse veya beklenen menzile ulaşmadığı zaman sistem ateşleme gerçekleştirilmiyor. Sonuçta her atılan füzenin biraz önce belirttiğim gibi 40 bin 50 bin dolarlık bir sadece füze maliyeti yer alıyor. Ama tekrar videomuzun başında anlattığım Birinci Dünya Savaşı hikayesine gelirsek bu durum özellikle İsrail halkının üzerinde psikolojik bir baskı oluşturmuş durumda. Herhangi bir şekilde füze atışı gerçekleştirdiği zaman hemen alarmlar çalmaya başlıyor ve halkın sığınaklara inmesi isteniyor. Çünkü füzelerin herhangi bir güdüm sistemi yok. Hamas'ın attığı füzelerinin her yere düşebilir, vurulabilir, vurulmayan e, yapılan genel istatistiklere baktığımız zaman demir kubbenin Etkisinin vurma oranlarının pek de öyle %85-90 değil daha da düştüğü ortaya konuluyor. Çünkü bu konuyla ilgili Hamas farklı taktiklerle İsrail'in karşısına giriyor. Bu atışlar bir süre sonra halkın üzerine bir yılgınlık oluşturuyor. İşte kimse hareket etmek istemiyor, sığınağa inmek istemiyor, nasıl olsa geçer demeye başlıyor ama herhangi bir şekilde bir yerleşim birimine düşmesi veya önemli bir stratejik hedefi vurması veya çok iflak edecek işte geçtiğimiz gün yapılan saldırılardan bir tanesinde bir yakıt dolu tesisini vurdu bu füzeler ve çok ciddi bir patlamalar meydana geldi bu durumda halkın üzerinde bir baskı oluşturmakta halkın üzerinde tabi bu tür saldırıların psikolojik etkileri bir yerden sonra protestolara neden oluyor benzer bir olay 2006 yılında yaşanmıştı o dönemde Hizbullah tarafından atılan bir tank savar füze, İsrail sınırı içerisinde devreye yapan bir Hammer tipi aracı vurmuş. Üç İsrail askeri hayatını kaybetmişti. Bu olay sonrasında İsrail, Lübnan topraklarına karşı çok büyük bir operasyon başladı. Ama tabii karşısındaki Hizbullah oldukça cid, e, dişliydi. Ve bu operasyon sırasındaki, bu bir ayı aşkın bir süre sürdü bu operasyon, İsrail, çok ciddi kayıplar verdi. Bu operasyon sırasında 165 İsrail askeri hayatını kaybetti. E, Lübnan'daki sivil kayıplarda yaklaşık 1300 kişi civarındaydı. Ama kayıpların sürekli devam etmesi, herhangi bir askeri başarı yakalanamaması İsrail'de büyük protestolarını yanında getirdi. Halk meydanlara indi. Bu e, savaşı protesto etti. İsrail ordusunun başarısızlığını protesto etti ve çok ciddi olaylar İsrail'de de olmuş durumda. Gördüğünüz gibi bu tür sistemlerde her taraf kendi silahlarını minimum maliyetlerle yapıp karşı tarafa en fazla etkiyi, maksimum etkiyi oluşturmaya, zarar verdirmeye çalışıyor. Bir tarafta bakıyorsunuz çok basit bir roket düzeneği ama karşısında her yıl sadece idamesi için milyar dolar harcanan bir sistem kurulmasına neden olabiliyor ve savaş teknolojileri bu şekilde hayatlarına herkes bir adım öne geçmek üzere rekabet ederek devam ettirebiliyor. Bu videomuzda size Iron Dome demir kubbe sistemini biraz anlatmaya çalıştım. Nasıl çalıştığını, hangi sistemlere sahip olduğunu ve Hamas'ın oluşturduğu farklı taktiklerle bu sistemi nasıl boşa çıkartmaya çalıştığını sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım Yeterli bilgiyi dilim döndüğünce size aktarabilmişimdir. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. E, i̇şbirlikleriniz için info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberleri Tolgozbek.com'da bizlere sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. Kanalımızı takip etmek için abone olmayı ve eğer destek vermek isterseniz de katıl tuşuna basmayı unutmayın. Yarın Yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.